Çekilin önümden çekilin Öldü Birileri öldü ama herkes şu an ölüyor Şu an veba gibi lan ortalık şu... <gülüyor> Bu ne ya <gülüyor> Ne yaşıyoruz biz burada ya ha, Bir de oraya düştük Orayı kapattık buraya şey yaptık Tamamdır Üstad Krakonlar'ın ipinizden merhaba arkadaşlar ben Amram bugün sizlerle birlikte minecrafttayız Şu anda minecraftta neler yaptık daha evvelisinden kurtlarımız gelişti abi 6 tane kurdumuz oldu Ve şuraya bir tane ben mob ne diktim Kaydediyorum sanıyordum etmemişim Tamam düşman yaratıklar tamam Şöyle yaparız tamamdır Ha evet en son mob farmını yaptım abi ve şurada okyanus şeyine geçti Okyanusta da birkaç kırdım falan Kayıttayım yani diye yaptım bunları Sonra kaplumbağalar geldi ve şu anda elmas var Elmas kazmak için Demire ihtiyacım var ve benim elimde demir kazmam yok 2 tane demir var ve Şu anda demir elde etmek için tek çarem mob farmı mob farmından zırhlı zombiler düşüyor ya o zombilerdeki Şeyleri alacağız abi bişireceğiz şey onları tek tek yani 9 tane zırhlı Zombi gelmesi lazım şu anda. Yapabilmem için o elması alabilmem için. O şekilde. Ve ha, aynen aynı. bir de yapacağım şey şu. Buraya bir akvaryum yapacağız. Büyük bir akvaryum şeyler geldi ya. Kaplumbağalar falan olsun burada normal balık gelecek. Sonra Yunus balığı falan gelecek. O tür şeyler için güzel bir akvaryum olabilir yani iyi olur. Abi demir elde edebileceğim başka da bir şey yukarı biden ya Tek çarem mob var mı? Neyse ben biraz kasacağım gelirim Şu anda akvaryum için şeylere başlıyorum ama buraya akvaryumu kuracağız ya akvaryuma Girişiyorum Heh, tamamdır Şu anda hallettik Burayı Benim aşağı inebilmek için suya ihtiyacım var Suyu getirebiliriz aslında da Yine kova lazım Kova yok Kovayı Öldüm Mal gibi Kaybettik Düşme oraya abi zırh bir hiçbir şey düşmüyor. Ya. Bir de zorluğu da en zor aldım şu olsun, tavuk mu var lan burada? Vallahi tavuk var Şurada i̇şte büyülüyor büyülü bir şeyler Elden ele dolaşıyor şu anda Abi şu anda bir mallık deneyeceğim Yani olmadığını biliyorum ama Deneyeceğim bunu Denemek istiyorum Neyse bundan sonra belki demir gelir diye düşünmek istiyorum. Bir tane daha elmas gelirse üzülürüm. Geldim lan? Gelmedi. Gelmedi yani. Boşa gitti. Altın geldi. Şöyle hı. Biraz daha hızlı koroy deneyeceğim. Bana gelen Sen öl. Sana yapacak bir şey yok. Ne geldi be, şey mi? Abici, demir ver ya, bir tane daha demir. Sandık, denizin kalbi ve prizmin geldi. Abi en sonunda, evet, aldık, yaptık sonunda. Demir kazmayı elde edebildik. Elmas çıkarırsa 3 tane falan Güzel Tadından yenmez Aha Trident Dostum senin bir Trident düşman yok mu? Ne güzel düştü be Bir daha elmas, elmas, elmas Kanka, taş ver taş Vay de lav da ver edersin ya ha? Balık Oğlum küçük bir akvaryum oldu lan burası zaten Kovam olsa da alsam keşke Böyle şey yapsam Neyse güzel duruyor Abi şu kumları da alamıyoruz kaçma yani Yine mi balık geldi? Ne geldi? Ha küçük somon balığı gibi bir şey geldi. Japon balığı gibi. Ben çekil önünden ölürsün ya. demir güzel. Bir daha demir. Bir sandık. Su yosunu. Tamam. Güzel. Suysun ya bu tıklar çekebiliyorduk ya mı? Bakın ne bura burada. Ş agalar. Yok sevmiyoruz mu sevmiyorlar? Bir tane. Şerefsiz. Oğlum vurayım. İstediyor mu lan? Oğlum düşsene. Vuramıyor mu Nereye gidiyor acaba? Acaba nereye gidiyor? Salak. Ben şu demirleri falan. Abi 34 lira oldum ve Güç 2, kırılmazlık bir yay geldi Çok güzel Güzel oldu Lan balıkların oldu Ben gidiğince silindiler mi acaba? Ben gidiğince silindi bunlar İsmi etiket yok Bunlar kırdığında, gidiyor Gidiyorum lan kırdığında? Parçalara öldü Haa su olmayın, ha ben bunu kırayım ben bunu kırayım Soğumayınca şeyler ölüyor Doğru la ben niye öyledir yapmadım ki bunu 2 tane Ben benim kurtları salacağım aga Saldırsınlar ya siz agalar bana bir destek atın Ben mi saldırayım? İyi ben saldırırım ya Siz durun o öldü Gagalar şunu da halledin Ölmeyin de Aferin size Aslanlarım Bal gelir misin ha? Dur bakayım yiyecek mi? Muhtemelen yiyemiyor O balık yemiyor. Otur. Şur getir. Şunu alayım. Kanka kaplumbağa çekilsene şurada. Ben de şuradan inebilirsem, ben bu yerden inebilirsem salın beni. Operasyona iniyorum şuradan yüksel. Bir de şuradan girelim. Şöyle 4'le girelim. Buruna. Hemen bir çekil. He? Oldu. Ujur oldu Aaa şey bağlı. Onu öldürelim bak. Onu öldürmeliyiz. Nerede oh, o? O tipe çıksana sen oradan. Aynen. Neyse kalsın. Şimdilik. Bizi öldürür yoksa. Bu zor zamanında bizi öldürür o. Şarefsizlik yapar. Aha elmas. Neredesin Aga? Gel buraya. Gelsene yanıma. Tek yedi. Sen de gel Bu da tek yedi güzel Bir tane elmasımız oldu bir de benim bir farm yok diye Abi sonunda şeyler durmaya başladı Abi sonunda kum geldi ya demek ki altın iş yapmak gerekiyormuş. Ne geldi? Ha, normal son güzel. Demek ki altı boş oldun direkt tık tık tık. Oha hocam ben kaçar. Olum ne Ne yapacağız Ohlayacağız dur ohlayalım en iyisi Adama da tam şey yaptık ya havuz yaptık Aynen vuruyor tamam Okumuz var baya sıkıntı yok Kudurla. Fazla depinme Alırım aklını Bu öldürür bizi bu arada üstümüz zırh falan diyor. Bunu denk gelme. Yemiyor lan. Şşşş. Oğlum. Öldürecek. Kaç. Öldü. Tamamdır. Hı, basitmişsin be kardeş. Süngeri düştüren içinden. Güzel. Ne var başka? Başka bir şey yok balık evvel de bir şapırtı geliyordu balıklar yine ölmüş ya aha yunus hehehe tiplere bak ölürsün ölürsün ölürsün git suya git Zaten öleceksiniz de. Lan oynamayın lan. Kastırıyorlar ha. Orada oynayınca. Abi tüm itemleri çekiyor. Oh Tam ana baba günü oldu burası Sizler ölmelisiniz ama Sizlere katlanamam Sen Gidersen hiçbir şey demeyeceğim Gidebilirsin ölebilirsin serbest Abiciğim bir şey oluyor Yine bir hikaye döndü ama. Ne oluyor? Tamam tamam. Şu zırhı geçir. Şu zırhı geçir. Elimizde güzel okumuz var. Bir de yiyecek çok elim. Şu avuçlara göm. Tamam keserim ben sizi. Su gitti lan oradaki. Allah su gitti. Hepsi ölecek oradakiler. Yapacak bir şey yok. Bunlar boss modudur. Şuna bak. Deli dana gibi dönüyor herhalde. Yani Burdayım ne kadar? Ama şuna bak. Manya. Ölü lan artık. Öldü. Siz böyle duracak mısınız? Aha düştü oldu. Kanka bir trident. Ya, bir şey yapmıyorlar. Ben sizi saklarım burada. Şu üstümdekileri boşaltıp geleyim. Bir şey yapabileceği yok gibi. Vurmuyorlar çünkü. Quarium hayali vardı ya. O artık yok. Öyle bir hayal yok. Hımm bayağı vurdunuz ha Gel vura, gel Ne zaman önce Vurdum mu öldü iplandarı? Ohlayak var Ha bitirden düşürün yine yani. Kask düştü Buraları kaplayacak bir şeyimiz yok değil mi? Yok Aaaa, madenci yorgununu aldık. Kovamız olsa üstü içerdik, kurtulurduk. Ne kadar sürüyor bu? Gözüküyor mu? 2 dakika, Ne Neyse o sırada ben şey yaparım. Önce buyurum, sonra e, mob farmında uğraşırız biraz. Orada kasılırız. hemen bu delire saldırmıyor evet elindeki trident vallaha düştü O hem de canan neredeyse fulla bu tridenti saklamak lazım hemen hatta şöyle yapalım dur al baba bunu şöyle zırank D koyalım böyle güzel oldu Biz ne yapıyorduk abi aradan ben Günler yaşı tabi önceki videodan itibaren En son akvaryum yapacağım demiştim yaptım akvaryumu Lakin balıklar geldi ee, Ve ben o bölgeden uzaklaştığım için ismet eti de olmadığı için Hepsi de spam oldu silindiler yani Gittiler bizim balıklar yunuslar falan filanlar ee, Burada mob farmımız vardı abi Bunun yapımını gösteremedim size e, zaten biliyorsunuzdur bu En basit Her zaman yapılan farmlardan biridir Şeyimiz grildi bak abi buralardan güzel şeyler çıkıyor böyle Buralarda bir şeyler var baya bir şeyler Hünü koyamadım çünkü demir az demir eksikliği çekiyoruz bu yüzden Hun'u koyamadık ve jungle şeyine geçtik. Jungle'a geçmiş olmalıyız. Dur bakayım bir de. Nerede göz lan o? No no no. Setting. Heh. Aynen. Jungle'dayız. Tamam. Mob farmımız deli gibi çalışıyor abi. Şu an gökyüzünde olduğumuz için fazla bir şey yok. Olanları görüyorsunuz. Şurada bir tane... Kaplumbağa burada geziyor, kaçırmışız onu. Ya bir de haritamız var, bak, bak, bak. Nasıl gözüküyor? <gülüyor> Şuna bak. Bulunduğumuz bölge burası. Şu kara olan sağ taraftaki mob farm olur. Ee, orta zaten şurası direk Hayvanların olduğu bölge şu. O mu? Hayır, orası farm. Şu üstteki mavi yeşil yer yeşiller şey çiftlik Aa, orası kadar işte böyle şimdi ben niye geldim yine şu üstümdeki ayetimleri bir sallayayım He, şey yapacaktık taş çağına geçiş yapıyoruz önce geçmemişiz gibi ne kadar demir var 10 tane demir külçesi var neyse ya, de demir yapacağım Fazla şey olmayacaktır ya bir tane de kürek yapalım Gerisine yollaysın Ben şuraya bir tane sandık sallayayım Buraya item'ları sallayayım Sonra düzenlerim ben Bu Boş işler sandığı Şu da bir yerde meşale tamam Böyle. Biraz daha kazalım. Duruyor. Oh shit, papanlar geldi. Dur. Ee, hemen bir tohum alayım ben. Papanları eğitelim. Bakanlar 9 tane yetecektir umarım Gel buraya gel Hadi Lan hadi Oha 7 bitmedi Bir şeylerden tohum alayım Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk Şunu alsak garbuzun tohumunu alsak yeterli olacaktır oğlum bu kadar tohum var Kanka gel buraya gel gel pişt, pişt. Oğlum bak gidiyor bu salaklar hep böyle gerizekalılık yapıyor ya kanka papuş papapan, papuş senin adını papuş koyacağım gel gelesem papuş kocam. lan gitme papağan gitti üzücü oldu bu neyse ya, yine geleceklerdir kanka gelsene gel buraya gel oğlum aptal de, aptal olma bu kadar sen papağansın uçman lazım gel buraya yok abi adam mal kanatlarım var uç ya kullan şunu Üf, abicim ben bunlar çiftleştiriyorum çiftleştiriyorum şu şey olmuyorlar ya yumurta bırakmıyorlar niye bırakmıyorlar ben yani buraya da hazırladım küçük mü geldi acaba burası bak yine yapalım hatta şunu ne yapacaklar aldık mı aldık 3 tane fazlasıyla yeterli gelin abiler gel gel gel gel gel gel Sana verdim Sen bak bu yemiyor bu niye yemiyor Bak bunu bir yere bırakması lazım bu yumurtayı Demin de öyle oldu bu biri şey yapıyor Yok olmuyor Bozuk bu kapınmalar Ya da daha çok genişletmem lazım oraya Emin değilim Tamam bıraktım. Farmlara başlayabiliriz önce otomatik farmlara Güzel olur Aha Panda abim Seni usulce oradan alsam Nasıl alacağız seni ha? Kanka Sen saldırma değil mi Şöyle yukarı doğru çık Sana güzel mekan ayarlarım bak Ama bak orada kutup aysabim var Takıl onunla bak bak Kardeş kardeş takılın ya İki koca adam tamamdır. Bambu gelirse çekeriz. Gelmesi lazım bambunun da. Ne Hayır köpek. Köpeğim Porsche'lu. Ölleme lan köpeğimi Ölme ölme lütfen ölme Dur kutu abi derdimiz o değil ya Oğlum herkes Birbirine girdi Lan Hayvan herif Kurt yaşındısın değil mi? Aynen sen kralsın Var mı çürük et Oradan bir çürük et çekeyim ben Köpeğe Köpeğe verelim Şuruk et Cangur tarıyor yine de ha, Geldi mi aslanım be Aferin evladım gel sen Sen benim Korumamsın Özel korumam Kanka seni yukarıya almıştım sen niye geldin ondan sonra vurdum sana yanlışlıkla Çık çık Oğlum kocaman bir şeysin ya bu ne ya Kanka otur sen Ay. Kapı sessiz ol az çağarma yumurtası ee, böyle bir yumurta niye geldi niye böyle bir girişi girdi ee, muhtemelen şey için öyle tüm görevler e, başarımları elde etmek için oh, at at, at. Tamam atlar değildir. Abicim siz niye böyle toptan az burada anlamıyorum ki burası merkez değil mi? Atları da hayvanların arasına koyabiliriz. Atlardan bu dayıyor? Burada dayı yok hoppa bir panda dayımız daha geldi evet şimdi kazıma devam ederken şeyler geldi bu yaratıklar baskın verdi dedim bunu kayıtta yapalım keselim şu tip demeleri. ver oğlum at Yo, oğlum Kim vuruyor lan bana Gel bura gel Lan oha çok sürüyor Kalk Kalkın Oğlum Yapın bir şeyler Savunun benim. Evet evet evet evet evet Siz kralsınız var ya Nereye gitti lan kesin olacağım Şunu attım Nerede abi? İsmi gözükmüyor. Sen ne kalık abicim? Tamamdır. Sesi bir tık kısalım. Şöyle tamam. Diğerlerini de keselim. Şunu da aldın abiler. Oğlum siz niye vurmayınız oğlum? Siz de vursanız da Bir cadı Oha Buralar göçmüş Tehlikeli iki tane daha vardı onlar Bakıyorum şöyle görünürde Abici Kurt öldü. Aşağı düştü öldü garibim. Tamamdır. Olan da gitti zaten aradı. Oğlum, ya geri zekalar ya. Böyle bir şey mi var ya? Oğlum bak yine öleceğiniz, söndürme engelleri. Ya papanlar da, papanlar da geldi, papanları da hallettik. Onları da koyduk. Sonra hani bir tane pan da gelmişti demin hatırlarsınız. Bir tane daha panda gelmişti Bir tane panda vardı o panda şeye Blow sığıştı ve öldü içinden de şey çıktı Bambu çıktı onu diktim buraya Onun hatırası var ya Bir iksir var şurada İyileşme iksiri var Ne oldu Kanka isteyerek yaptım Yalan söylemeyeceğim Abi niye geldi bu saraklar? Gel buraya nereden lan benim şeyim? şey gözükmüyor baltam Can dayak istemez Ya bunlar çok şerefsiz ya Bir şey de yapamıyorum bunu. Benim bir yerde tridentim vardı Bir bu var Bir tane de başka bir yerde daha trident olması lazım Aynen burada İki tane mızran var Morina iki tane morina biri Marina, diğeri Suman. Bunlar hele doğru güzel tamam. Şeyler gelmiş, yani bu bura, buraya biraz daha güzelleştirin. Tımmamdır, şimdi bizim kazma kırılmak üzere. Hem kazma yapayım, bir tane kırık çekeyim abi. Bunlar kırılmak üzere. Şurada bir yerde altın var kili pişirip terakoda yapıyorum. Benim de demir kalmadım ya? Ne varmış tamam. Sıkıntı yok. şunlarda da olan şunları da atalım fırına. Hıhı. <gülüyor> Kaç değer olmuştum ben kaç değerliydim ya Öldük gittik Bir de kılıç yapayım bir şu mobları keseyim 2 tane olsun hadi Birikiyorlar biriktim miydi Bak arada ölüyorlar Bayağı sürmüş lan durduğu yerde Hiii hey. Olum Yanlışlıkla pandayı öldürdüm Şerefsiz cadıları kesiyordum halbuki Ulan pandayı öldü Ulan be <gülüyor> Bu da mogoli değil be o da gitti be Kimi sevdiysek gitti Kanka seni kurtarmaya çalışıyorum. Mu? Yapacak hiçbir şeyim yok. Tek çarem şu an bu. Alım. Herkes acı çekiyor. Çekilin önümden, çekilin. Öldü. Birileri öldü am. Herkes şu an ölüyor. Çok veba gibi lan orta bak şu. <gülüyor> bu ne ya? <gülüyor> ne yaşıyoruz biz burada ya? Ne bir de buraya düştük. Oo. Öleceğim herhalde. Şurada köşede sırası böyleyim ben. Ölmüyorum da iyi var iyi. iyi. Şimdi bunu yedim ya, öleceğim, değil mi? Ölmüyoruz garip. Hocam ya şurada niye çıkamıyorum ya? Hadi yaşayabilirim, hani tutunabilirim. Evet yaşıyorum. Hadi çık ya çık şuradan ya beni çıldırtma Onu şey yapsam mı? Ne <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Nerede ettin sen Dur bir şey geldi Vay vay vay vay İki tane elmas sürdü ha Oyun bonkörleşti derken evet Yeni bir e, seat açılıyor Ve biz yine düştük buraya Başlayacağım ha Ne lan bu çektiğimiz bizim buradan Bir şey mi burada? Bir şey mi, burada? Ha? Bir şey mi Bizim burada bir de bu kablombağımız vardı Aha da burada Lan ne yapıyor Tospik Sen tospiksin Şimdi şeye geçtik herhalde. Desert bilmem ne ne ne ne diyordu. Şeydi herhalde. Dur bir dakika dur dur. Bakmadan olmaz mı şimdi bakalım abi. me doğru red desert yani kırmızı çöl. Hoppa kırmızı komünör aynı kırmızı çöl şeyine geçmişiz. Olmuyor normal oyunda böyle bir sit görmedim ben. Durur daka. Burada ne tur canlılar var aga? Yeni blok diyor. Terakada, emerald var, lapis var. Tamam, kırmızı terakada. Sonra kum taşı terakada, white terakada, yellow terakada, biton terakada. Kaktüs var, dit boş emerald, experience battle, redstone. Ha silam blok. Tamam güzel. Eşek var, hus kovalama var, pilcir var, vicir var. var. Okey, şeyler de geliyor. Köylerde geliyor bu köyleri öldüren tipler de geliyor. Güzel şeyler olacak. O zaman bir köylü yeri yapacağız. O zaman ne yapalım biliyor musun? Önce köylü yeri ayarlayayım ben bir. Baltam da kırıldı, kazmam da. Köylüler için yeri ayarlayayım. Bu köylüler için ayarladığımız yeri güzel bir yere kuralım. Bakayım şu tarafa kurmak isterim. Aynen. Oraya köylüler için mekan kuracağım. Köylüleri çekeriz. öyle bir ticaret ticarethane kurarız. Hem ölmesinler. Ne olur ne olmaz. Köylüler aptal varlıklar. Ölürler mi ölürler. Şimdi başımız belaya girer. Aslında onu öbür bölüme bırakalım. Çünkü bu bölüm. Bu bölümde bayağı bir şey yaptım ama Hiçbir şey yapmamış gibi hissediyorum kendimi. Çünkü birkaç bölüm arayla çektim. Buralar böyle oldu. Ne yaptık lan biz bu bölümde? Bu bölüm dışında bak. Burayı yaptık. Sonra şurada farm yaptım. Biraz önceden yapılmıştı. Sonra buralar böyle bir şeyler yaptık. İşte yapmışımdır bir şeyler illa ya. Boş geçmemiştir. Evet abicim bu bölümün sonuna gelelim artık ben çünkü bu bölüm artık çok uzun durdu harbiden bitsin Şöyle papağana Papağanlarla birlikte Papağan agalar Hop direkt çöğünce atlıyor Evet bu bölümü papağanlarla birlikte bitiriyoruz Gelecek bölümde görüşmek üzere kanala Abone olup like atmayı unutmayın. Sağolcakla Çok şey yapacağız. Çok şey. Ama hiçbir şey yapmayacağız. Hadi bakayım.